Evet, bu video tavlacılara geliyor. Severim. Birden 6'ya kadar numaralandırılmış 2 tane 6 zarı, yani bildiğimiz tavla zarını çift atmanın olasılığını bulalım. Bulalım. Şimdi bir düşünelim. Bu durumda olabilecek tüm sonuçlar hakkında düşünelim. Ve sonra hangi kesrin bizim çift atışımızı göstereceğini düşünelim, bulalım. Zarları çift atmak istiyoruz. O zaman burada tüm sonucuları gösterecek küçük bir tablo yapalım. Birinci zarda 6 tane sonucumuz var. Yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atabiliriz. Bunu birinci zar olarak isimlendirdik. Sonra da geldik ikinci zara. İkinci zarda da 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 atabiliriz. Bu da ikinci zar. O zaman olabilecek tüm farklı sonuçlar oldukça fazla olacak, değil mi? Burada 3 atabiliriz. İkinci zarda 3 attığımızda, birinci zarda 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 atmış olabiliriz. Ya da birinci zarda 5 atmış olabilirsiniz. Ve ikinci zarda da, 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 atmış olabilirsiniz. O zaman, Buraya çizgiler çizecek olursam, yani bir kare tablosu çizecek olursam, hızlı bir şekilde çizgiler çekmek için en güzel şekilde yapacağım. Bir saniye, güzel bir tablomuz oldu. Bu tablodaki her kare bir sonucu temsil edecek. Yani olabilecek tüm sonuçları. Durun bir saniye, tablomu da bitireyim. Neyse tamamdır. O zaman sadece söylediğimi daha iyi anlayabilmeniz için söyleyeyim. Her bir kutu, Oluşabilecek bir sonucu, bir sonucu temsil ediyor. Burada bu kutu, birinci zarda 4 ve ikinci zarda da 2 attığımızı gösteriyor. Kutunun temsil ettiği şey bu. Bu, olabilecek tüm sonuçlardan bir tanesi. O zaman burada toplamda kaç tane sonuç var? Bu kare tablosunun alanını hesaplayarak bulabilirsiniz. Bu karenin alanı 6 kere 6 olacaktır. O zaman toplamda 36 tane mümkün sonucumuz var. Olası sonucumuz var. 36 farklı sonuç. Mantıklı. Birinci zarı düşünelim. Toplamda 6 tane olasılık var. Birinci zardaki her 6 olasılık için, ikinci zarda da 6 tane olasılığımız var, değil mi? Yani 6 kere 6, 36. Bunu bu tablodan düşünebilirsiniz. Bu kare tablosunda tam olarak 36 tane kutucuk var. Şimdi düşünmemiz gereken, bizim şartlarımızı sağlayan kaç tane sonucun olduğu. Şartlarımız ne diyordu? Çift atmamız gerekiyordu. O zaman buradaki sonuçlar ne olacak? Burada 1 atabiliriz. Eğer birinci zarda 1 bir atacak olursak, ikinci zarda da 1 atmak mecburiyetindeyiz, değil mi? Aynı şekilde birinci zarda 2 iki atarsak, ikinci zarda da 2 atmalıyız. Birinci zarda 3 atarsak, İkinci zarda da 3 atmalıyız. Neyse, nereye varmaya çalıştığımı anladınız. Hepsini 4 atarsanız, diğer zarda da 4 atacaksınız. 5 atarsanız 5, 6 için 6. Düşeş. Şimdi bu sonuçlardan kaç tanesi çift atmak için gereken şartları sağlıyor? Çifte atma olasılığını sağlayan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sonucumuz var. Demek ki, çift atışta 6 tane farklı kombinasyonumuz var. O zaman, birisi size çift atma olasılığının kaç olduğunu, ne olduğunu sorarsa. Hatırlarsanız, tüm farklı kombinasyonların toplam sayısı olarak 36 bulmuştuk. Çift gelme olasılığı, çift kombinasyonların sayısı ise 6 idi. O zaman 6 bölü 36, yani 36'da 6 tane çift atma olasılığımız var. 6 bölü 36. Yani 1 bölü 6. Şimdi bunların hepsinin olabilecek sonuçlar olduğunu ve bunlardan sadece 6 tanesinin bizim istediğimizi karşıladığını da anlamışsınızdır. 36'da 6. Bunu çözmenin başka bir yolu daha var. Birinci zarı atalım. Bu zarı attığımızda bir rakam çıkmış olacak değil mi? O zaman birinci zar üzerine bir rakam olacak. Çift atmış olmak için ikinci zarda da birinci zardakiyle aynı rakama atmam gerekir. Birinci zarın ne olduğunu umursamıyorum. Yani birinci zar 3, 4, 5, 6 herhangi biri olabilir, herhangi bir rakam olabilir. Birinci zarın ne olduğunu bilmiyorum. Ama birinci zarı attıktan sonra çift atmış olmak için ikinci zarı ne attığım önemli olacak. Yani ikinci zarda kaç geldiği önemli olacak. O zaman da birinci zarın üzerinde hangi sayı olursa olsun ikinci zarda da aynı rakamın olma ihtimali 1 bölü 6'dır. Bu da 1 bölü 6 şans olduğunu kanıtlamanın başka bir yolu. Birinci zar canın ne isterse çıkabilir. Ama ikinci zarın birinci zarla aynı rakama sahip olmasının sadece 1 bölü 6 yani 6'da 1 şansı var. İki yolla da 1 bölü 6 cevabına ulaşıyoruz.